Şimdi sandıklar şöyle, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim çevresi dediğimiz bir kavram var, seçim çevresi. Bu Uşak'ta bir tanedir mesela, İstanbul'da üç tanedir, Ankara'da üç tanedir, İzmir'de iki tanedir. Se seçim çevresinde seçim de oy kullanacak vatandaşlar bir öncelikle Yüksek Seçim Kurulu tarafından, ee, seçim listeleri oluşturulur. Bu seçim listesi e, oy verme hakkına sahip olan vatandaşların oyunu nasıl kullanacağı, nerede kullanacağı da sandıklarla e, önceden belirlenir. Bunu ilçe seçim kurulu ilçe seçim kurulu belirliyor. Ve e, sandıklar oluşturuluyor. Şimdi sandıklarda biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimlerimiz bu dene 14 Mayıs'ta yapacağız. Burada Sandığın konulacağı yerin belirlemesi ilse seçim kurulu tarafından e, kararlaştırılır. E, burada e, nerelerde seçim e, kurulamaz sandı? kurlamaza gelelim. Genelde bu kamu e, dairelerinde yani okullarda vesaire şeylerde olur ama e, kışla da seçim sandığı kurulamaz mesela. Karargah da kurulamaz. Ordugah gibi askeri bina ve de kurulamaz. Karakolları ve parti binalarına, muhtarlık ve odalarına ve özellikle mabetlere seçim sandığı korunamaz. <gülüyor> ee, sandık çevresi dediğimiz bir olay var. Bu sandık çevresi diyelim ki bir okul atıyorum. Yani Özel Ağmilk Okulu var. Burada e, 7-8 tane sandık kurulabilir. Okulun olduğu bina sandık çevresidir. <gülüyor> evet. Sandığın kurulduğu oda ise genelde sınıflarda kurulur, vatandaşlarımız biliyor. Buralarda da e, sandık alanı haline dönüşüyor. Sandık çevresinde kimler bulunabilir? Bir kere e, resmi sandık kurulu oluşturan kişiler, zaten resmi görevlere geliyor, orada bulunacaklardır. Bunlar sandık kurulu başkan ve üyeleri olur. E, milletvekilleri, adayları, cumhurbaşkanı adayları olabilir keza sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler e, tabiatı geliyor orada bulunabilirler müşahitler özellikle bulunabilirler sandık çevresinde bina sorumluları dediğimiz işte bir okulun sorumlusu tayin edilir o sorumlu orada bulunabilir. Kamu görevlisi ya, midir o bina görevlisi? Şimdi sandık başkanı e, sandık, e, sandık e, bina görevlisi genelde işte. kamu görevlisi o mesela o okulun müdürünü ilse Müdür. seçim kurulu genelde görevlendiriyor. Evet. Çağrı ve ihbar üzerine gelen kolluk güçleri sandık çevresinde bulunabilir. Dikkat edeceğimiz nokta burada. Sandık e, kolluk güçleri sandığın başında bulunamaz oy verirken. Bu yasak. Ancak oy e, sandık çevresinde düzeni bozan bir davranış varsa, bir asayiş sorunu varsa sandık başkanı veya müşahitler bunu çağırabil e, çağırabilir, çağırabilir. Çağırılması üzerine kolluk gücü gelir ve oradaki olay müdahale eder ve sonlar sonlanmaz da ayrılır. Gene siyasi partilerin seçim kurulunda bildirdikleri itirazı yetkili kişiler vardır. Bunda genelde müşahit olarak görevlendiriliyor. Müşahitlerden başka ayrıca yetki de verilebiliyor. Mesela diyelim ki bir okula avukat tayin ediliyor. O da gidip orada parti tarafından yetkilendirilebiliyorsa, o da itirazı diye yetki belgesi de varsa, o da bunu da biliyor. Medya meclupları oy verme işlemini engel olmamak kaydıyla, bilgi ve e, amacıyla, haber amacıyla orada bulunma hakları sahipler. E, sandıkta bulunacak kişiler bunlar. Evet, e, müşahitler var bir de bir, ya da gözlemciler var biraz önce sizin de bahsettiğiniz. Onların görevleri nelerdir e, orada? Sadece partileri adına görevli oldukları parti adına olay, o, sandık çevresini gözetlemek midir onların göre? Şimdi sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partilerin belirleyip özellikle siyasi partilerin kendileri belirlemesi lazım. Bunu İlse Seçimi Kurulu falan belirlemez. İlse seçim Kurulu'na sonucu yetkiliye yetkili, müşahit veya gözlemci denir. Siyasi partiler bunu belirliyor. Benim şu vatandaşım diyor işte partim adına müşahittir. Bunu ilse Seçim Kurulu'nda bildiriyor. Burada e, bu kişi yetkili ve gözlemci sıfatıyla orada bulunma hakkını sahip. Siyasi partiler müşahitleriyle adayları sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. Müşahit seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediği sandık kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı gerekirse itiraz ve şikayet hakkını e, kullanmak e, üzere öncelikle çıkan sorunlarda okulun görevli avukatını arayarak koordineli bir şekilde müdahale yapılmasını isteyebilir e veya sandık kurulunun yapmış olduğu usule uygun olmayan davranışlarını şikayet dilekçeleriyle hemen orada şikayetini ortaya koyabilir. Bu tür yetkileri var. Yani hatta sandık seçmen listelerinin ve oy kullanan kişilerin Oyları bitirdikten sonra e, sandık sonuç listeleri vardır. <gülüyor> Bu belgelerden de partileri adına alma hakkına sahiptirler. Dolayısıyla burada e, bir sandık başında hemen hemen e, birçok siyasi partinin müşahidi olabilir. Eğer çok kalabalıksa e, burada gerekirse oy kullanarak 5 kişi civarında kişilerin sandığın başında kalmasını diğerlerinde biraz daha uzaktan e, olayı izlemesini sandık başkanı sağlayabilir. O şeyi herhalde intizamı sağlamak için. Evet, yani, evet. şimdi e, sandık çevresi dışında açık bir müşahit sayısı sınırlaması bulmamaktadır. Yani böyle bir sınırlama yok. Ama e, müşahitlerin görev kapsamında bunlar sandık başında bulunabilir ama sandık alanı dışında dediğimiz yani okulun bahçesinde, caddede vesaire şeylerde bir sınırlama yok. Onlar orada da görevlerini ifade edebilirler ama asıl yapması gereken şey oyların doğru düzgün sayılması, oyların doğru düzgün verilmesini kontrol etmek ve takip etmek olacaktır. Asli görevleri. Asli görevi Hadi Sandık çevresindeki... Bir şey daha söyleyeyim. Yani bu müşahit yasal bir haktır. Dolayısıyla müşahidin bulunması hiçbir şekilde engel olunamaz. Bu bir yasadan kaynaklanan bir haktır orada bulunma hakkı. Sandık başında bulunma hakkı müşahidin yasal bir hakkıdır. Evet. Sandık çevresindeki yasak ve kurallar var mıdır? Varsa nelerdir bu yasak ve kurallar? Şimdi... Ee... Yani oy veren vatandaşların çok uzun süre propaganda dönemi var. Bütün siyasi partiler, işte milletvekilleri, adayları, <gülüyor> parti yöneticileri, cumhurbaşkanı adayları, ilgili kişiler uzun bir süreleri propagandalarını yapıyorlar. Seçimleri 10 gün kala artık propaganda yasağı başlar ve sandık çevresinde seçim günü özellikle herhangi bir şekilde propaganda yapılamaz. Herhangi Zaten bir rozet Herhangi bir, bir partinin mi? rozeti ya yani hangi partiye mensup olduğunu belirleyecek rozettir, e, işarettir vesaire şeyler takarak sandık başına gidilemez. Dolayısıyla burada bir propaganda yasakı var. Burada da e, hiç kimse e, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti ve adaya ait rozet, amlem veya benzeri işaretler ve propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz ve gösteremez. Bunları yapan olursa da Hemen e, emniyet birimlerine e, haber verilir ve bu bir suçtur. Yine seçim günü, e, naoş olaylar olmaması açısından e, alkol yasağı vardır. Seçim günü hiçbir yerde alkol satılamaz, satılması yasaktır. Yine e, oy verme günü emniyet ve asayiş korumakla görevli olanlardan başka, Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, özellikle hiç kimse lafını altını çiziyorum, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.